Selam yengeç arkadaşlarım, ben Şengül. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili yengeçlerim? İnşallah iyisinizdir efendim. Videoma başlamadan önce ben sizlere tabii ki usulen yeni kanalımı tekrar tanıtmak durumundayım ki bundan sonra da böyle olacak sevgili ya, narin yengeçlerim benim efendim yeni kanalım çay falı aşk hayatınız. Kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum. Efendim sizleri oraya davet ediyorum. Buraya da davet ediyorum. İlk videolarımı yükledim sevgili arkadaşlar. Aralık ayına kadar sadece ilişkiler ele alınmıştır ki bundan sonra da öyle olacak. Sevgili yengeçliklerim benim sadece aşk hayatınıza hitap edecek. Çayfalı aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum. Benim güzel yengeçliklerim. Evet şimdiki dönelim açılımımıza. Evet sevgili arkadaşlar arkadaşlar. 30 Ağustos'a kadar efendim şöyle sizler için aşıklar açılım ben aşıklar diyorum bazıları işte aklındaki kişi kalbinde kişi ya bunların hepsi aynı kişi ha benim aklım ha kalbim sonuç itibariyle birbirine bağlantılı fark etmiyor aşıklar açılımı yapacağım sizler için 30 Ağustos'a kadar benim narin yengeçlerimin aklındaki kişi kalbindeki kişi aşık olduğu kişinin duygu düşünceleri hayalleri nasıl partner istiyorlar derken hmm, cazibe cazibe der dinler bakın destenin altında şeytan kartı çıktı cazibe istiyorlar cazibe cazibeni kullanıyor ah elektrik almalıyım diyor ona hayranlık duymalıyım diyor daha kartları açmadan bakın sevgili narin yengeçlerim işte bu diyor onun için ben risk almaz mıyım diyor Allah'ım destenin altına bakmaktan kartları çekemeyeceğim sevgili arkadaşlarım bütün geçmişi yıkar yenilenirim diyor. İyi valla şimdi bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım sevgili yengeçlerim benim şu an buraya 4 kart açacağım. Bu 4 kart siz değilsiniz. Siz zaten kalbinizden aklınızdan geçenleri biliyorsunuz. Haşık olduğunuz elektrik aldığınız kişiler ne düşünüyor? Nasıl partner istiyorlar? Nasıl aşk istiyorlar? Hayallerine, onlara bakacağız. Siz zaten kendinizi biliyorsunuz, değil mi sevgili arkadaşlarım? Şöyle bakalım derken, hmm, yalancı mı istiyorlar? Yoksa ne bileyim? Yalancılara karşı sıkıntıları da olabilir bu insanlara bakacağız şimdi. Hmm, evet, ilginç. Hayır canlar, yalancı tabii ki de istemiyorlar. Bakın, evlilik istiyorlar aman efendim bir taraftan da bahçeden motor sesi geliyor affınıza sığınıyorum bilmiyorum siz duyuyor musunuz sevgili arkadaşlar bıktım diyor aşık olduğunuz kişi efendim aklınızdaki veya kalbinizdeki kişi aynı kişi bu kişi aynı kişi sevgili arkadaşlar sevgili yengeçliklerim benim yeter artık diyor yalancılardan dolancılardan üç kağıtçılardan ben bıktım artık diyor ya şöyle Hanım gibi hanım veya adam gibi adam çıksa da yoluma Şöyle güçlü bir adım atsak Güçlü adım atmak demektir bakın görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar Aslanı görüyorsunuz sonsuzluk işaretini görün Şöyle adam gibi adam çıksa veya kadın gibi kadın çıksa da Güçlü bir adım atsam Kötü giden mutsuz giden kaderi değiştirsem diyor Şu kaderi değiştirsem Dünya kadar mutlu olacağım diyor. Lütfen benim yoluma, benim karşıma yalancı, dolancı, üç kağıtçı, çıkmasın. Cinsiyet vermeyeceğim. İnsan gibi insan çıksın. Yeter artık. Kader değişsin. Kaderi değiştireyim. Kalbi söylüyor. Bunu iç sesi dışı değil sevgili arkadaşlar içi. İçinden geçen hayaller... Bu kader değişsin kendimi hiç de sağlamda görmüyorum diyor. Ben şu an kendimi sağlamda görmüyorum. Şöyle insan gibi insan yoluma çıkarsa onunla hiç düşünmeden güçlü adımlarımı atarım. Kaderi değiştiririm. Dünya kadar mutlu hissederim kendimi. Onunla da dünya kadar mutlu oluruz diyor. Dünya kadar onu mutlu ederim. Ama bu olmasın lütfen bu olmasın diyor. Bu olmasın iç sesi bunu söylüyor beni kandırmasın benim yoluma çıkan bana yalanlı olan söylemesin ciddi olsun harbi olsun diyor seviyorsa seviyor sevmiyorsa sevmiyor ben bunları bilmek istiyorum İnsan gibi insan yoluma çıksın lütfen şu kader değişsin artık bu gereksizlerden lütfen sıyrılalım bu kader değişsin bu gereksizleri ben istemiyorum hayatımda bunlara yer yok diyor Dünya kadar mutlu olmalıyım diyor. Dünya kadar mutlu hissetmeliyiz birbirimizi diyor. İki çift olarak bakın güç kartını görün. Sevgili narin yengeçlerim benim. Ondan sonrasını da görüyorsunuz. İnsan gibi cinsiyetine vermeyeceğim. Şöyle insan gibi. iki medeni insan gibi. Tabi herkes evlenecek diye bir şey yok. Ben bunu dile getirmek durumundayım. Hem evlilik kartıdır... Hem macera kartıdır sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar yine söylüyorum %80'i evlilik diyecektir. %20'si herkes evlenecek diye bir şey yok olmadı. Maceraya atlarız şöyle uzun vadeli macera yaşarız diyor. Hiç merak etmeyin Tabii ki de çoğunluk evlilik taraftarı bakın. Evlilik kartını görüyorsunuz değil mi? Sıkı sıkı ondan tutarım diyor bakın. Onu tutarım sıkı sıkı tutarım gördüğünüz gibi. Kaderi de değiştiririm. Dünya kadar mutlu olurum. Evimde yuvamda diyor. Bu gereksizler bana lazım değiller. Ben bunu istemiyorum diyor. Hayali kalbinden geçenler, aklından geçenler, duygu ve düşünceleri karşı tarafın kötümü Asla. Asla gayet ciddi, gayet iyi niyetli bir insan bu insan. Sadece bunu istemiyor bakın. Bana yalanla gelmesinler diyor. Sevgili narin yengeçlerim. Bana diyor insan gibi insan gelirse ben hedefi belirler yolumu çizerim ardından da zaferi yaparım diyor destenin altını görüyorsunuz. Şimdi sevgili narin yengeçlerim güzel insanlar efendim bunun için diyoruz ki açılımımız 30 Ağustos'a kadar. Diyelim ki bay veya bayan benim yengeçlerimden biri çıkıyor bu insanlardan birine ya şöyle bir itirafta bulunacak. ilanı aşık yapacaksanız veya işte elektrik aldım, hoşlandım gibi sözlerle itirafta bulundunuz değil mi? Evet, itiraf seviyorum, aşığım. İtirafında bulunduğunuzda 30 Ağustos'a kadar bu insan size ne tepki verir? Şöyle bir bakalım tek kartla bakacağız canlar. Evet mi, hayır mı? Sıcak mı, soğuk mu? İyi mi, kötü mü? Ne şekilde davranacak size? Size cevabı ne olacak bu insanın? Efendim tek bir kartla bakacağız. Diyelim ki benim narin yengeçlerim ilanı aşk ettiler. 30 Ağustos'a kadar. Hmm, harika. Çok güzel canlar. Yoğun duygular hissedecek. Karşı taraf artı geçmişin olumsuzluğunu da bitiriyor. Yani geçmişin olumsuzluğu bitiyor bakın. Çünkü zaten burada kaderi değiştirmek istiyor. Dünya kadar mutluluk istediği gibi yanı sıra da bandajlardan da sıyrılmak istiyor. Belki de sizin bu aşık olduğunuz veya aşk duyduğunuz aklınızdaki kalbinizdeki kişinin hayatında aslında dilim de varmıyor ya sevgili arkadaşlarım genel olduğu için söylemek de lazım aslında. Hayatında belki de böyle yalancılar da olabilir bakın anlayın ne demek istediğimi yalancılar da olabilir bunlardan kurtulmam lazım bu bandajdan benim sıyrılmam lazım kader değişsin güçlü insan insan gibi insan benim yoluma çıkarsa güçlü duygular hissederim ve kendimi iktidar sahibi gibi görürüm, geçmişi bitiririm öldürürüm, yanlış anlamayın öldürürüm derken yani sevgili arkadaşlar bittin sen diyor tamam bittin, siler giderim geçmiş bitti ben yenilenirim diyor aman Allah'ım çok güzel harika güzel karşılık verecek bu insan size sevgili arkadaşlar benim narin yengeçlerim ve sizi sürekli hayatında isteyecek tam desteği bırakacağım sırada geldi gördünüz sizi sürekli isteyecek fakat ama şöyle de bir şey var öyle bir anda da balıklama atlayacak mı? tabii ki de hayır bir miktarda dikkatli davranacak niçin? Eskiyi yaşamamak için çünkü çok kandırılmış çok yalanlar söylenilmiş pek ciddi olmamışlar karşısında üzmüşler onu bir şekilde üzmüşler bundan dolayı hem sizi hayatında sürekli isteyecek bu insan hem de bir yandan da, da dikkatli olmaya çalışacak canlarım benim sevgili narın yengeçlerim korkulacak bir şey var mı tabii ki de yok bakın yenilenecek sizin itirafınızla bu kişi veya kişiler sevgili arkadaşlar efendim bu açılımımızla birlikte bakayım aşk kartım 30 Ağustos'a kadar şu açılım için sizlere ne mesaj verecek aşk kartımız mesaj veriyor bakın sevgili aa ona aşkını ifade et diyor sevgili yengeçliklerim benim buyurun bakın orası da onay veriyor hiç durma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 Efendim hayal edin diyor, enerjinizi gönderin diyor sevgili arkadaşlarım, ona aşkını ifade et diyor. Gerçekten de hani ciddiyseniz, ciddi ciddi seviyorsanız, ciddi ciddi aşıksanız lütfen itiraf edin, dürüstçe itiraf edin. Yalancılardan bıkmış, güçlü insan istiyor karşısında, maddi anlamda güçlü değil, yanlış anlaşılmasın. Şimdi maddi güç başka bir şey, karakter gücü çok başka bir şey. Sevgili arkadaşlar, karakter olarak güçlü insan istiyor. Geçmiş bitsin, kaderim değişsin, dünya kadar mutluluk istiyorum. Geçmiş bitsin, artık geçmiş ölmeli diyor bakın. Nasıl da kartlar birbirini takip ediyor. Sevgili narin yengeçim, ona aşkını sevgine itiraf et lütfen. Lütfen karşı tarafın canına minnet kek yaparsanız veya yapmazsınız o tabii onlar onları geçelim de sevgili arkadaşlarım dürüstçe dürüstçe itiraf edelim lütfen sevgili arkadaşlar sevgili güzel insanlar bilgelik diyor meleğim bilgelik bakın kalbini tutuyor İyilik meleğimiz içindeki bilgiyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor karşı tarafında canına minnet düzgün insan canına minnet sevgili narin yengeçlerim ya benim yengeçlerim kötü insan değiller ki arkadaşım ya bu insan geçmişi niye bitirmesin yengeç kardeşim benim çıktı karşısına ilanı aşık etti bakın işte geçmişi bitiriyor gereksizi bitiriyor hemen hemen hemen hemen bitiriyor kaderi değiştiriyor sevgili arkadaşlar yengeçin bay da olsun bayan da olsun ya onlar güzel kalpli güzel insan güzel ahlaklı insan onlar ya böyle bir şey yok ya hiç durmuyorsunuz sevgili arkadaşlarım hemen ilana aşk ediyorsunuz tamam hadi bakalım efendim yine hatırlatıyorum çay falı aşk hayatınız kanalıma yeni kanalıma sizleri aboneliklere bekliyorum efendim davet ediyorum oraya da davet ediyorum buraya da her yere davet ediyorum ben narin yengeçlerim olmadan yaşayamam sevgili arkadaşlarım sizleri her yere daveti benim olduğum her yere sizlere davet ediyorum güzel insanlar sizleri seviyorum efendim bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum abone olmayan yengeçlerim var ise çay falı aşk hayatınız kanalıma da aboneliğe bekliyorum buraya da hala abonelik bekliyorum her zaman bekliyorum sizleri seviyorum efendim inşallah bir an önce kavuşmanız dileğiyle diyorum Allah'a emanet olun Hoşça kalın. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Hepinizi öpüyorum güzellerim benim.